Merhabalar değerli öğrencilerim. İşte size bir pratik yöntem öğretiyorum şimdi. Bakın iyi dinleyin. Soruda 3 tane eşitlik varsa ve üçünde de ortak birer harf varsa. Bakın üçünde de A var. Bu sorularda cevap verilenin yani verilen açının ya yarısı ya kendisi ya da iki katıdır ki şıklarda mutlaka biri olur. 20'nin Kendisi var mı? Yok. İki katı var mı? İşte size iki katını paketleyin gitsin arkadaşlarım. Daha da pratiğini öğrenemezsiniz bunun. Hadi öptüm hepinizi görüşürüz.